Ankara'da Avrupa Hareketlilik Haftası nedeniyle arabasız kent günü etkinliği vardı. Trafiğe kapatılan Ankara'nın simge yerlerinden Bahçeli Evler, 7. Cadde bisiklet severlere kaldı bu kez. artık bisiklete binme zamanı. Trafik kesildi. Damalı bayrak sallandı. Bisiklet severler başkentin simge caddesinde pedalları çevirdi. <gülüyor> İklim değişikliğiyle mücadele etmek istiyorsak, küresel ısınmayla mücadele etmek istiyorsak hepimizin katkıda bulunması gerekiyor. Bu hafta Avrupa Hareketlilik Haftası, Avrupa Birliği ülkelerinde emisyonun ve trafiğin azaltılması için farkındalık etkinlikleri düzenlendi. Ankara'da bu kapsamda renkli bir organizasyona ev sahipliği yaptı. Trafiğe kapatılan 7. cadde severlerle doldu. Katkıda bulunan herkese çok teşekkür ediyorum. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nce organize edilen etkinliğe Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Mayer Landrut, Hollanda'nın Ankara Büyükelçisi Marianne de Kvastanyet katıldı. Bildiğiniz gibi Hollanda'da herkes bisiklete biner. 17 milyon nüfusumuz, 22 milyon bisikletimiz var. Ne kadar çok bisiklete binersek çevre için o kadar iyi olacak. Bu nedenle bugünü çok önemsiyorum plau allows for the car to stay in the garage. Başkentliler 7. Cadde'de bisikletleriyle tur attı.